videomuzda Faster Post'a ödeme araçlarını ele alacağız. Direkt nakit kapatma, kredi kartı kapatma, banka seçerek kredi kartı kapatma ve parçalı tahsilatı işleyeceğiz. Öncelikle bir adet satış gerçekleştiriyoruz. Ekranda bulunan tamam butonuna bastığımızda direkt nakit olarak bu işlemi sonlandıracaktır. Yine bir ürün ekliyorum. Eğer ki kredi kartı ödeme alacaksam tahsilat butonuna basıyorum ilgili bankayı seçip vizaya bastığımda işlem gerçekleşecektir tamam deyip işlemi kapatıyorum parçalı tahsilat için yine ürünü ekliyorum tahsilat bölümüne giriyorum bu örneğimizde ekran ilk açıldığında nakit bölümünde gelmektedir ekrandan 5 lira nakit kalan tutarınsa yazmama gerek yok. Büyük viza butonuna bastığımda hangi bankadan çekimi gerçekleştireceksem seçerek ürünün 5 lirasını nakit 3 lirasını kredi kartı olarak alabiliyorum. Bunu da diğer bankadan çekiyorum. Tamam diyorum. Bunun yanında bir de para üstü hesaplayıcısını gösterelim. Yine ürünümü satıyorum, tahsilata giriyorum. Ana ekranında bulunan aldığım para simgesine tıklayarak bu örneğimizde 20 lira almış oluyorum. 20 lirayı nakit bölümünü otomatik tamamlayıp para üstünü ekranımızda belirtmektedir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.